O zaman hocam biraz bu tada almışken nostaljik bir soru gelsin. Aa, direkt soruyu sormuş gibi oldum. Hocam biz neden nostaljiden hoşlanırız? <gülüyor> Ümran Hanım demiş ki, geçmişi biz neden özleriz? Aşklar, eski filmler, eh şuralar, bu Eski komşular niye yok diye yakınırız? Biz niye düzenli olarak geçmişi arıyoruz? Geçenlerde... Bir Budist rahibin sözünü alıntılamışlar internetinde bir e, klip halinde görmüştüm galiba. Diyor ki hafızanı sileyim. Bütün geçmiş hafızanı sileyim. Sonra sana sorayım sen kimsin? Hiçbir şey yok. Aslında ben dediğimiz, ömrüm dediğiniz, ben şuyum, ben buyum dediğimiz her şey Geçmiş belleğimizle alakalı ve bu belleğimizin her bir anı bugünkü şimdiki benimize bir e, katkı yapıyor, ona bir tanımlama sağlıyor ve biz o geçmişi hatırlayarak aslında bugünkü benimizi biraz inşa ediyoruz. Bu arada daha önceki soru yorumlarda konuşmuştuk, hatırlama meselesi de öyle çok sütten çıkmış, akkaşık değil yani biz öyle filmden oynatır gibi hatırlamıyoruz. Bir, bir şey evet. var, aralarını doldurup bir daha bir daha uyduruyoruz geçmişi. Geçmişimiz sürekli değişiyor, devamlı duruma göre modifiye ediyoruz. Evet. Yani, mutluysak geçmişi daha güzel hatırlıyoruz işte üzüntülüysek daha kötü hatırlıyoruz falan ama geçmişle ilgili yıllar önce fark ettiğim ve beni çok çarpan bir husus var ne zaman böyle eskiye dair bir şey özlesem bir geçmişe bir baksam mesela kötü hadiselerin bile böyle bir özlenen tadı oluyor yani kötü bir şey ama hep rahattan diyorsunuz. Ya ne güzel günlerdi genel olarak yani onlara rağmen diyebiliyorsun. Ve şunu fark etmiştim yıllar önce. Geçmişte ne olmuş olursa olsun, yani ister çok böyle süper bir hayat yaşamış ol, ister gayet sıradan yaşamış ol, geriye dönüp baktığında bunların sana hepsi çok özlenesi şeyler olarak geliyor. Çünkü geçmişteki bütün olayların ortak özelliği şu. Bir daha geri gelmeyecek olması. O anki sen ve o anki zaman bir daha aynen tekrar etmeyecek. Ve dolayısıyla yaşadığın deneyimin belki bilinçli belki bilinçsiz olarak ama çoğu zaman bilinçli olarak bir daha tekrarlanmayacak bir şey olduğunu biliyorsun. Dünyadaki deneyimin gereği yaşamın bir daha asla aynı döngüye girmeyeceğini fark ediyorsun. Biliyorsun. Bu ömrü bir kere yaşadığının aslında dipte bir yerde çok farkındasın. Ve geçmekte olan her şeyin, daha doğrusu geçmiş olan her şeyin sana şunu gösterdiğini fark ediyorsun. Şu an yaşadığın her şey de geçmekte. Dolayısıyla o eskiye olan özlem aslında bir daha gelmemesinden kaynaklı bir öykünme hali, bir belki şey hani pişmanlıkla ya da ne bileyim bir yetersizlikle yani. Bir daha o anları yaşayamayacak olmak. Şöyle bir şey de olabilir mi diye araya girmek istedim de. Tam hani bu geçmişe öykülmeye. Biz geçmişi genelde hangi anlarda daha çok özlüyoruz diye sorsak. Daha çok sıkıntıda olduğumuz günden, ekonomik koşullardan veya yaşananlardan memnun olmadığımız dönemde ah eskiden böyle miydi acaba o memnuniyet halini mi arıyoruz çünkü geçmişte daha da taze ve evet. daha memnun bir hal ediyoruz tas tamam o işte özlenen şeyin şu anki halden daha iyi olduğu durumlarda o şeyi özlersin yani geçmiş için de böyledir gelecekte istediğin işte bir kişiyle kavuşma onu özlüyorsun falan ya çünkü onunla kavuşma halinin yaşadığın <gülüyor> durumdan daha iyi bir şeye sebep olacağını zannettin ya da düşündün ya da buna inandığın için onu özlersin geçmişte böyle şimdi genellikle Bayramda böyle diyelim işte Covid döneminde pöt oturdu, anti Covid dönemi de olmasın, ondan önce de artık böyle. Whatsapp'la sabah 15 dakika bütün sülalenin bayramını kutladım bitti. Sonra ne diyorsun? Nerede eski bayramlar ya? Ayakkabıları kutlardık falan. Çaraplarımızı yastığın altına sakladık. E yani hala yapabilirsin ama bu andaki halin o andaki hale nispeten karşılaştırılmasıyla o anki hal sana daha sevilesi giriyor. Bir de bu bir daha ile geçmeyecek olması var ya aynı hareketi bugün yap. Git kendi ayakkabı al, yastığın altına koy, uyu sabaha kadar yaşayamazsın onu. Çünkü o zamanki hmm. çocuk kafanla o zamanki işte algı dünyanla, o zamanki deneyim ve birikiminle Dünyayı görüş biçimi bugünkünden çok farklıydı. Bugün çer çöpü belki çok fazla görüyorsun, o gün görmüyordum ve o günkü safi duygusal fanusu bugün bulamadığın için o halleri özlüyorsun. Şimdi nostalji aslında sağlıklı bir şey, normal insan için sağlıklı bir şey ama şurada sağlıklı olmaktan çıktığını düşünüyorum. Mesela bizim metalci tayfada bu öldü oğlum müzikarda eskisi gibi, yani nasıl öldü güzel kardeşim aç Spotify'ı manyak gibi herifler çıkıyor her gün zamanının tadına varmaktan kaçmanın bir bir sığınak haline geliyor nostalji. Yani şu andaki halde kendini yetersiz, yetişemez ya da küskün görüyorsun belki. çeşitli nedenler olabilir bunu. Geçmişe kaçıyorsun Diyorsun ki eskiden şu daha güzeldi. Mesela işte yani siyaseten Türkiye'nin eskiden daha iyi olduğunu çok söyleyen oldu. Ben eskiden Türkiye'de siyasetin daha iyi oldu hiçbir zaman görmedim ki. Ama şimdi bugün böyle bir şey görüyor. Dün küçük çocuk kafayla bir de genç kafayla bir şey yaşamış orada diyor ki bu çok berbat eskisi ne güzeldi lan güzel kardeşim ben o zaman da yaşlıydım yani ben o zamanı da hatırlıyorum öyle değildi o zannettiğin gibi ama bugünkü hal içerisindeki etkisizliğinden bir kaçma noktası oluşturuyorsun ya da bunun çok daha patolojik versiyonları var. Ya Mesela ya bugün inandığım bir inanç, ideoloji herhangi bir şeyin altın çağına kaçma diye bir şey var. Çok duyarsın Türkiye'de. Bizim atalarımız aslında cep telefonu teknolojisini icat etmiş var. Kim diyor bunu? Müslümanlardan bahsediyoruz. Ya tamam seni atan icat etti de aradakiler ne yaptı hacı? Ondan niye bahsetmiyorsun? Ya yani niye hala burada bir çivi çakamıyorsun? Yok yok atalarımız yaptı falan diye. O atalarının yaptığı şeyi senin olduğunu zannetme yanılgısı bugün çok bir rahatlatıyor. Çünkü durumumuz çok berbat. Yani teknoloji üretimi falan konusunda. 10 Kayısı gönderiyorsun herif sana böyle bir kasa teknolojik cihaz gönderiyor üstte para ödemek zorunda kalıyorsun. O yaptığın katma değeri olmayan üretimin acısını geçmişe kaçarak ya da sığınarak hamaset yaparak çözmeye çalışıyorsun. Yani şimdi mesela dünya bizi kıskanıyor biliyorsun yani niye kıskandığını bilmiyorum ama dünyanın bizi kıskandığı bir dönem. Can nasıl bilmezsiniz? Tabii çünkü şanlı tarih hede hede bir şey. Ama ortada bir şey yok. Dolayısıyla bu sanal yuvalara, sanal zihinsel yuvalara kaçma şu anki halden memnuniyetsizliğin bilinç dışı bir dışa vurma. Ama nostalji bir hastalık değil. Tekrar söyleyeyim. Nostal Uçları hastalık hocam. Şey, her şey dozundayken iyidir. Ama iki uçtan birine dağılırsa yokluk ya da tamamen ona dönüşürse işte o zaman bir durum var. Her şey bir ölçü. Evet, ben mesela şey. hala unutamam. 8 yaşında, 8 ya da 9 yaşında olabilirim. Dione'un Dream Evil adlı albümünü bir kasette e, annem teyzesinin oğlu bana vermişti. Taktım. Kasette böyle başından başlamadı. Ortasında bir yardım duymuş. İşte Çünkü bastığım anda bir şarkının ilk notalarını duydum. Duyduğum şarkı Sunset Superman'in ilk girişi. Önce böyle bir rüzgar efektiyle başlıyor. Sonra çılgın bir gitar girişi. Mesela o anda yaşadığım şoku ve hazzı hiç unutmak istemem ve ondan sonra çok müzik dinledim böyle birimi çok etkileyen parçalar oldu ama o ilk şok yani ilk defa hayatında bir, bir kere kasetin oluyor metal Hı. müzik ve koyar koymaz karşına böyle gerçekten hani nasıl diyelim güzel kızartılmış bir biftek kadar olmadı şimdi Hazal var biftek örneğini vermeyelim ne diyelim tofulu güveç <gülüyor> böyle bir şey var mı bilmiyorum ama yani çok güzel hazırlanmış bir yemek gibi önüne bir şey servis ediliyor ve onun o ilk tecrübesini asla unutmamak vefadandır. Yani o anı unutmamak ama oraya takılıp kalıp da olan bundan sonra daha da müzik yapılmadı diye dünyaya böyle bozuk çalmak akıl işi değildir. Bugün mesela o gün bu şey yaşayanlar bugün de eğer biraz gözlerini açarlarsa, I built the sky gibi grupları falan şöyle bir kulak verirlerse o genç arkadaşların neler yaptığından şaşkınlığa düşecekler ve çok büyük keyif alabilecekler. Dolayısıyla o günü unutan vefasızdır ama bugünden o güne kaçmaya çalışan da bir biçaredir. Onu kendimize hatırlatmamız lazım. Nostalji Iyi, belli bir yere kadar. Güzel. Bir çare kelimesi çok güzel bir tonu var hocam. Ama bir çare, bak. Evet, bir çare. Ne güzel. Abi. Evet. Yani neyse devam edelim. <gülüyor> <gülüyor>